Var. Bir de üst düzey altın gümüş oyuncu paketi var İkisinden de hiçbir şey çıkmaz da zaten yine de bir açalım Gençler biz 1000 TL'li kaçtık be Evet dandik oyun kim çıkıyor eee var Ne nah, ama İspanya zaten arkadaşlar ya Walkout verirse de çöp veriyor herhalde Koke Atletico Madrid İspanya sağ orta sağ Koke olması lazım Koke Evet gençler neyse Böyle bir şey olamaz ya. Oooo. Oooo. Bu neymiş oğlum? Bu neymiş? Bir <gülüyor> daha var herhalde. 20.000 coin stick falan üst düzey altın gümüş oyuncu paketi. Bunu da açalım gençler. Oradan da maçlara geçeceğiz. Haydi bakalım. Hocam. Mucize arıyoruz. 2 defa volkaot. Arjantin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Arkadaşlar bu kamera şakası mı? Ne? Ne? Mess'i miyiz? Dantik bir pakette mess'i miyiz? Dantik bir pakette mess'i miyiz? Oha! Bizden size bir bardak su dedi gençler dikiyorum direkt. Aaa! Ah.